Evet arkadaşlar 27 Ocak pazar videosuna hoş geldiniz şimdi burada üç e, maç veriyoruz arkadaşlar 18 kupon var burada bu 18 kuponda 3 maçı biz zaten cebinize kontu garanti yüzdeyiz 3 maçı veriyoruz siz bu 18 kupona iki maç ekleyeceksiniz yani 5 maçın 3'ün ben severmiş oluyorum takip ettiğiniz takımlardan iki tane maç ekleyeceksiniz iki tane bekleyeceksiniz iki maç bekleyeceksiniz arkadaşlar Şimdi burada bakın tekrar söylüyorum. 18 kupon oynayacağız bu formülde. 3 tane maç konti garanti veriyorum. Yaklaşık 10 ganyan yapıyor. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz. Yani ben size 5'te 5 veremem. Bunu hiç kimse veremez arkadaşlar. Bu mümkün değil. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyorlar. 18 kuponda bir kupon kesin tutuyor. 10 ganyan cebinizde. Ve 2 tane maç ekliyorsunuz banko. E, takip ettiğiniz takımlardan verdiğiniz paranın fazlasını alıyorsunuz. Zarar etmiyorsunuz arkadaşlar. En az alacağınız para yazacağınız, yazacağınız maçların e, oranına bağlı olarak 90-100 lira. Vereceğiniz para 54 lira arkadaşlar. En az bunu alma şansınız var. Eğer 2 maç tutarsa tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar. 3 maç konti garanti 2 maç ekleyeceksiniz. Ben size 5 maç vermiyorum. 3 maçı garanti veriyorum. 18 futbolunda siz 2 maç ekleyeceksiniz bunları. Banko o iki maçı tutmasını bekleyeceksiniz. Şimdi hemen ispatını yapalım bakın. 25 Ocak 2019 Cuma günü. Aynı formülü çektik. O günkü maçları çektik. E videosunu izleyenler takip ederler. 3 maçı verdim arkadaşlar burada yine bakın. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. 18 kuponda 3 maç. 5 maç değil. Yanlış anlayanlar var. 3 maç kontü garantı bakın. 25 Ocak 2019 Cuma'da. Yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon, 6. kuponda yuvarlak içine aldım. 102, 105, 104, 02 ve üst olarak tutmuş arkadaşlar. Buraya 2 maç ekleyen Parayı aldı, tuttuysa yar. Yani. Ama 3 maçı verdim ben, 5 maçı veremem. 3 maçı veriyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, 27 Ocak pazara geldik. Şimdi 3 tane maçı aldık. 150, 147, 156. 150'ye 1023 ihtimalle girdik. 147'ye 1023 ihtimalle girdik. 156 ya alt ya da üst bunun başka zaten alternatifi yok ya alt olur ya üst de olur. Dolayısıyla 3 maçın bütün ihtimalleri burada var. O yüzden 18 kuponda tutuyor arkadaşlar. Kombinasyon yapıyoruz. Bunlardan bir tane tutuyor. Siz buraya 2 tane maç ekleyeceksiniz. Üstüne tekrar basa basa söylüyorum. 5 maçı vermiyorum. 3 maç kontu garanti 18 kuponda maç ekleyeceksiniz. 2 tane ya da 1 tane. Şimdi bakın yukarıya 150 dedik. 151 0 dedik, dedik ya arkadaşlar yukarı 1. satıra bakın 1 diye ok işaretini koydum. 151 151 151 yan yana yazmış 3 tane. Devamında 150 0, 150 0, 150 0, altında 152 152 152 üçünü de oynadık. Yukarı çıkın tekrar. 2. satıra bakın. 147, 3 ihtimal oynadık ya. 1-0-2. Birer tane yazıyoruz. 147-1-147-0-147-2. Devamında yine 1-0-2 yazdık. 6'a ikinci satır devamına yine 1-0-2 yazdık. 156'ya geldik arkadaşlar. Alt üst dedik. İlk 9 kuponumuza komple alt yazıyoruz. 156 üçüncü satıra bakın. Ve üçüncü satır devamına. 156 komple alt arkadaşlar. Hepsini yazdık. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bunun ikinci 9 kuponuna geçiyoruz. bakımı da ikinci 9 kuponumuz. Şimdi burada... Birinci ve ikinci satır biraz önce yazdığımızda aynı arkadaşlar. O değişmiyor. Aynen yazıyoruz bakın. Birinci satıra bakın 150'ye. 1, 1, 1. Devamında 0, 0, 0 yan yana yazıyoruz. Altında 150, 2, 2, 2. Yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon diye yazıyor. Biraz önce 9'da 9'da bu 18 kupon. İkinci satıra bakın yukarı 147'ye. Biraz öncekinin aynısını yine yazdık. 1, 0, 2. Devamında yine 1, 0, 2. İkinci satır 6'a bakın. Kağıdın alt tarafına ikinci satır devamına yine 1 0, Şimdi üçüncü satıra bakın üstte 156'ya alt üst dedik biraz önce alt oynadık Burada komple üst oynuyoruz arkadaşlar 156 banko 9 kupona da üst dedik biraz önce alt demiştik Şimdi toplam 19 kupon var burada 19 kuponda 3 maç veriyoruz %100 Yanlış anlayanlar var tekrar söylüyorum 3 maçı veriyoruz 5-6-7 maçı vermiyoruz 3 maçı verdik bunu aynen komple oynayacaksınız Bugüne iki tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Buraya düşük Ganyan bile ekleseniz, iki maç ekleseniz bile en az aldığınız parayı daha fazlasını alma şansınız var. Eğer Ganyan'ı yüksek maç ekler tutarsa o iki maçınız o zaman daha fazla para alıyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Üç maç burada veriyoruz arkadaşlar. Daha fazlasını vermek için çok fazla kupon oynamak lazım. 18'de... Kupon oynuyorsunuz. 3 maç garanti 10 ganyan cebinizde. Buraya 2 ganyan eklediniz. 20 ganyan olur. 3 ganyan eklediniz. 90 ganyan olur arkadaşlar. 3 ile çarpı 90 lira olur. Yani kısacası 3 maç veriyoruz. Biz burada yanlış anlayanlara duyurulur. 3 maç veriyoruz. 2 maç bekleyeceksiniz. Kople 2 maç bankon altına yazacaksınız. Şimdi 2. Iki, formülümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim amacım şu.